kozmodan herkese merhaba. Bugün ay düğümlerinin aks değiştirmesini konuşacağız. Ay düğümlerinin boğa akrep aksına geçmesiyle üzerimizdeki etkileri nelerdir bunları anlatacağız. Bir buçuk yıldır ikizler yay aksında bulunan ay düğümleri 19 Ocak 2022'de aks değiştirdi ve boğa akrep aksına geçti. 17 Temmuz 2023 tarihine kadar da bu aks üzerinde kalacak. Ay düğümleri gerçekte olmayan, hesaplanabilen farazi noktalardır. Ayın dünyanın etrafında yaptığı ve dünyanın da güneşin etrafında yaptığı bir yörünge vardır. Bu yörüngede kesişen noktaların kuzeyde kalan kısmına, kuzey ay düğümü, Güneyde kalan kısmına ise güney ay düğümü denilmektedir. Kuzey ay düğümü astrolojide iki icil olarak kabul edilen Venüs ve Jüpiter'in doğasında bir noktadır. Güney ay düğümü ise daha feminen, geçmişi gösteren bir noktadır. Aslında bu iki nokta ruhun sonsuz yolculuğunu anlatmaktadır. Ruh bedenimizde enkane olduğunda belli bir tekamül seviyesine ulaşmak üzerine bu dünyada bir yolculuktadır. Bu yolculukta da geldiği noktadan belli bir noktaya gitmesi gerekmektedir. Astrolojide geçmişten getirdiğimiz yeteneklerimiz, aşina olduğumuz konularımız ve hangi tekamül seviyesinde olduğumuz noktayı güney ay düğümü gösterirken gitmemiz gereken tekamül seviyesini ise kuzey ay düğümü gösterir. Bu yüzden ay düğümleri çok önemlidir ve birlikte çalışırlar. İkisi arasında kesinlikle bir tercih yapılmaz. Güney ay düğümü bizim alışık olduğumuz, kalmak istediğimiz noktadır ve kuzey ay düğüme giderken bu yüzden ruh çok zorlanır. 19 Ocak 2022 ve 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında ay düğümlerinin akrep ve boğa aksında olması demek bu tarihler arasında oluşacak olan güneş ve ay tutulmalarının bu aks üzerinde olacağı anlamına gelir. Geçtiğimiz bir buçuk yıl ikizler ve yay aksında hareket eden ay düğümleri ruhun tekamülü seviyesinde bizlere yaşattığı olaylarla düşüncelerimizi değiştirmemiz, ön yargılarımızdan kurtulmamız, davranış şeklimizin değişmesi yönünde bizleri etkiledi. Aslında sadece fikir ve düşüncelerimiz değil, hayatımızda birçok şey değişmek zorunda kaldı. Ön yargılı bakış açımız ve derinleştirdiğimiz konularla ilgili kadersel ve karmik olaylar yaşayarak değişime zorlandık. Bu sayede belli bir farkındalığa ulaştık ve değişen bu düzen içerisinde yeni ve alışıl Sıra dışı bir hayata doğru gitmek zorunda kaldık. Artık ay düğümleri 19 Ocak'ta aks değiştirdi ve boğa akrep aksına geçti. Bu durum kişisel haritalarımızda düğümlerin denk geldiği evlerle ilgili kadersel ve karmik olayların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Kuzey ay düğümü boğaya gittiğimiz için boğa konuları daha ön plana çıkıyor. Boğa burcu sahip olmak, ait olmakla ilgilidir ve kendimizdeki yetenekleri keşfetmek anlamına gelir. Aynı zamanda Boğa ve Akrep aksı zodyakta 2. ve 8. evi anlattığı için para ve değerlerimizi anlatmaktadır. Boğa ve Akrep burçlar içerisinde sabit nitelikli burçlar olduğu için Kuzey ve Güney Ay düğümünün bu burçlarda yerleşmesiyle kendimizi donatmak ve hayatımızı bir noktada sabitlemek üzerine çalışacaktır. Özdeğer ve yeteneklerimizi geliştirerek yeni kazançlar elde etmek ve bunları elde ettikten sonra bunlara sahip çıkmak üzerine çalışması gerekir. Kısacası değişen düzen içerisinde kendimize yeni bir hayat inşa etmemiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde bunları yaparken keyif alarak yapmamız, daha seçici ve sahip olmak, ait olmak üzerine çalışmamız ve intikam, kıskançlık ve kuşku kaygı gibi duyguları çalıştırmamamız gerekir. Güney ay düğümü akrep Mars ile kuzey ay düğümü boğa Venüs ile yönetilmektedir. Dolayısıyla burada Mars'tan Venüs'e giden bir enerji söz konusudur. Mars, mücadele verdiğimiz ve zorlandığımız konularla ilgili savaşarak eylemde olmamız anlamına gelmektedir. Venüs ise içinde bulunduğumuz konuları daha uyum, sevgi, güzellik, denge kurarak ve diplomatik olarak yönetmek anlamına gelmektedir. Yeni dünya düzeninde kuzey ay düğümü boğaya giderken, Beslenme düzenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Uranüs boğada şu an aldığımız etkilerle çok fazla iştahımızın açılabileceğini, kişisel haritalara göre bununla birlikte kronik rahatsızlıkların, beslenememekten kaynaklı bazı sağlık problemlerinin, bağışıklık sisteminin daha olumsuz etkilendiği durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için sağlıklı ve düzenli beslenmek adına takviye edici gıdaların da hayatımızda olması çok önemli. Boğanın yöneticisi Venüs, uyum ve dengenin dışında para anlamına da gelmektedir. Bu yüzden kendimizi geliştirip yeteneklerimizi keşfetmek, oluşturduğumuz farkındalıkla birlikte bu yetenekleri kullanarak yeni kazanç kapıları oluşturmak anlamına gelir. Her şeyden önce sahip olduğumuz her şey için öncelikli olarak şükretmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bunları yaparken bu süreçte adaletli olmaya, ahenk ve uyuma dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kendi değerlerimizi korumak adına savaşmak yerine dengeleri korumak için daha uyumlu olmamız gerekiyor. Yeni düzene ayak uydurmak ancak bu şekilde mümkün. Yükselen koçlar için 1,5 yıl boyunca ay düğümleri 2 ve 8 aksında yerleşecek. Bu yüzden güvende olmak, maddi konular ön plana çıkar. Sahip olduğunuz şeyleri korumak ve saklamak gibi eğilimleriniz olur. Diğer yandan dönüşümün gücüyle eskiyi bırakmak ve terk etmek arasında çatışmalar yaşayacağınız olaylar gündeme gelir. Burada her şeyden önce güven duymak, mahremiyet ve inançlar çok ön planda olur. Bir buçuk yıl boyunca yaşayacağınız olaylar kendi değerinizi tanımak, kendinizi sevmek ve değer vermek üzerine çalışacaktır. Dolayısıyla yeteneklerinizi keşfederek kendinize güvenlik alanı oluşturmak üzerine alternatif kazançlar üretebilirsiniz. Ay düğümleri yükselen boğaların 17 aksında gerçekleşecek. Bu yüzden burada benlik duygusu ve ilişkiler ön planda olacaktır. Yani benliğinizi geliştirmek ve ilişkiler arasında uyum ve dengeyi kurmak adına bazı olaylar yaşayacaksınız anlamına gelir. Bir buçuk yıl boyunca ilişki kurduğunuz kişilerle alma verme dengesine dikkat etmeniz gereken olaylar yaşayacaksınız. Ay düğümleri 1-7 aksında olduğu için kendi ihtiyaçlarınızı aşırı düşkün olmak ve başkalarına sürekli yardım etmek olarak çalışabilir. Ve bu da zaman içerisinde insanlara bel bağlamak ve olaylar üzerinde kendi inisiyatifinizi kullanamamak olarak çalışabilir. Sizin buradaki göreviniz ilişki bağımlılıklarından kurtulma cesaretini göstermek. Bunu yaparken kendi kendine yetebileceğinizi, kendi gücünüze güvenmenin önemini keşfedeceksiniz. Bir buçuk yıl boyunca ben olmayı öğrenmeniz ve bunu ortaya karakter olarak koymanız gerekecek. İkizler için ay düğümleri 6-12 aksında yerleşiyor. 6. ev günlük hayatımız ve sağlığımızı anlatan konuları içerir. 12. ev ise bilinçaltımız ve kontrol edemediğimiz alanları göstermektedir. Aynı zamanda fizik ötesi ve ruhsal alanları ifade etmektedir. Yani sizler açıklanabilir şeylerin dar kapsamından çıkarak daha açıklanamayan fizik ötesi bilinçaltı konularına yönelmeniz gerekir. Önceden planlamadığınız her şeyden korkabilir, açıklanamaz şeyleri saplantılı bir şekilde reddedebilirsiniz. Ve tabii ki bunun yanında temizlik ve düzen hastalığı her şeyi kontrol etme saplantısı geliştirebilirsiniz. Alışık olduğunuz rasyonel ve analitik çalışma şeklinizle ruhsal bilincinizi geliştirmeniz beklenir. Kendi sağlığınız ve günlük hayatınızı daha düzene koyabilmek için günlük koşuşturmacayı bırakıp daha mistik ve ruhsal alana yönelmeniz gerekecek. Ancak bu şekilde fedakarlık geliştirebilir ve kardeşçe sevdiği ortaya çıkartabilirsiniz. Yükselen yengeçlere geldiğimizde ay düğümlerinin 5. ve 11. evlerinde yerleştiğini görüyoruz. Ay düğümlerinin bu aksta yerleşmesiyle daha ben merkezli dünya görüşüyle grup bilinci arasında bazı çatışmalar ve çelişkiler yaşamanız anlamına gelir. Burada yaşamı daha dar bir pencereden değil daha farklı bakış açılarıyla değerlendirmeniz gerekecek. Dolayısıyla sadece keyif alan ben merkezli egoyu bir kenara bırakıp daha geniş çerçevede toplum ruhu ile sosyalleşmeniz gerekmektedir. Farklı fikir ve projelerle kendinize yeni kapılar açabilir. Toplum ve sosyal çevreniz içerisinde ilgi ve hayranlık duyulan, tanınan biri olabilirsiniz. Tabii ki bu yerleşimin sizi zorlayan en önemli yanı duygusal doyumu yetersizliği şeklindedir. Çalışır. Ve tabii ki burada istediğiniz doyuma ulaşamayınca kendinize acı çektirebilirsiniz. Yükselen aslanlar için ay düğümleri 4-10 aksında yerleşecektir. İş ve toplumsal zorunluluğunuz ile ev yaşamı ve aileniz arasında kalacağınız bazı çatışmalı durumlar ortaya çıkabilir. Burada yapmanız gereken şey aile ile ilgili bağımlılıklarınızı bırakıp kişisel beklentilerinizi azaltarak olgun bir birey gibi sorumluluk almaktır. Tabii ki bunu disiplinli bir şekilde tutarlı ve net olarak yapmanız gerekir. Sorumluluk aldığınız konularla ilgili, ilgili kendi kimliğinizle öne çıkmanız ve ev yaşamınız ve iş hayatınız arasında bir dengeyi kurmanız gerekmektedir. Bu bir buçuk yıl içerisinde evde oturmak yerine dışarıda olmayı tercih etmeli. Ne kadar çok insanın arasına karışırsanız sizin için o kadar iyi olacak anlamına gelir. Yükselen Başakların ay düğümleri 3 9 aksında yerleşiyor. 3. ev yakın çevre ilişkilerimiz, kardeşlerimiz ve kuzenlerimizi anlatırken 9. ev daha uzak çevreyi, tanımadığımız insanları, hukuk ve adaleti, üniversite ve yüksek eğitimi anlatmaktadır. Dolayısıyla kuzey ay düğümü 9. evde olduğunda yurt dışı, yurt dışı konuları, okumak, gezmek, araştırmak, dinsel yerleri ziyaret etmek Manevi bir dünya görüşü kazanmakla ilgili bazı konular yaşayacaksınız anlamına gelir. Kendi fikrine güvenen ve kendi bakış açısını geliştirmiş bir birey olmanız sizden beklenir. Aynı zamanda ahlaki değerlerinizi koruyarak dar ve tanıdık çevreden uzaklaşıp yeni olasılıklar keşfetmeniz gerekir. Eğer yakın çevrenizde alıştığınız düzende daha yüzeysel kalırsanız geniş çerçevede düşünmek ve anlam arayışı içerisinde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Yükselen terazilerde kuzey ay düğümü 8. ev, güney ay düğümü 2. ev olarak yerleşir. 8. ev manevi ve ruhsal boyutta sahip olduğumuz değerleri gösterirken 2. ev dünyevi hayattaki sahip olduğumuz değerleri ve maddi kaynaklarımızı göstermektedir. Bu yüzden yükselen teraziler önümüzdeki 1,5 yıl boyunca maddi değerleri ile manevi değerleri arasında bir çelişki yaşayacakları anlamına gelir. Bu süreçte sahip olduğunuz maddi değerler yerine manevi değerlere önem vermeniz gerekecek. Sekizinci ev başkalarının üzerinden kazançları, eşin kaynaklarını da gösterdiği için bunlara güvenmeyi öğreneceğiniz olaylar hayatınızda gerçekleşecektir. İkinci evde güney ay düğümü olunca sahip olduğunuz maddi kaynaklara, Güven duyduğunuz her şeye takıntı geliştirerek açgözlülük yapabilirsiniz. Burada maddi kaynakları daha ön planda tutarak manevi değer yargılarınızı görmezden gelebilirsiniz. Tabularınızı yıkarak maddi değerler yerine manevi değerlere itibar etmeniz gerekecek. Yükselen akreplerin ay düğümleri 7 ve 1 aksında gerçekleşiyor. Kuzey ay düğümü 7. evde olduğu için uyum, denge ve ilişkiyi adapte olmakla kendi kişiliğinizi geliştirebilirsiniz arasında çatışmalar yaşayabilirsiniz. Eşinize yönelmek ve partner konuları ön plana çıkacak durumlar içerisine girersiniz. Burada bağlanmak ve bir ilişkiye girmek konuları ön plana gelecektir. Eşiniz ve partneriniz dışında tüm ikili ilişkilerinizde bencilce karşıdan fedakarlık beklemek yerine burada alıştığınız ben merkezci egonuzu bırakmanız gerekir. Yaşayacağınız olaylarda yeterince ciddiye alınmamak gibi durumlar yaşarken kendinizi birine emanet etmekle ilgili olaylar yaşayacağınız anlamına gelmektedir. Yükselen yaylar için ay düğümleri 6. ev ve 12. evde yerleşiyor. Kuzey ay düğümü 6. evde yerleştiği için İş hayatı, günlük koşuşturmaca ve sağlık konuları daha ön plana çıkıyor. Burada rüya ile gerçek arasında kalabilir ve günlük koşuşturma içerisine uydurmak ve kendinizi feda etmek arasında gitgeller yaşarsınız. Yükselen yayların günlük koşuşturmacalarını düzenlemesi beklenir. Bu yüzden rüya ile gerçekler arasında çatışmalar yaşarken sağlığınızla alakalı kendinizi korumanız gerekmektedir. 6-12 aksında fizik ötesi ve ruhsal konuları günlük hayatınızda inşa etmek, belki bir işe başlamak, Günlük düzen içerisinde çeşitli faaliyetlerde sorumluluk almanız olarak çalışması gerekir. Toplumun aktif bir üyesi olmayı kabul etmeniz gerekir. Topluma katkıda bulunacak yeteneklerinizi günlük hayatınızda ortaya çıkartmak yerine kaybolmuş duygusuyla mücadele etmek zorunda hissedebilirsiniz. Bu süreç içerisinde biri beni taşısın duygusundan uzak durmayı öğrenmeniz gerekecektir. Yükselen oğlakların bir buçuk yıl boyunca ay düğümleri 5. ve 11. evinde yerleşiyor. Kuzey düğümü Boğa 5. evde yerleştiği için kişilerin daha tutkulu, tensel ilişkiler içerisinde aşk duygusunun ön planda kaldığı bir durumla aynı zamanda arkadaşlık, sevgisi ve grup bilinci arasında çatışmalar yaşama gibi durumları ortaya çıkaracaktır. Bu süreç içerisinde yaratıcılığınızı daha keyifli bir şekilde göstererek hayalleriniz ve idealleriniz için yer açmayı ve bunları gerçekleştirmeyi hedeflemeniz gerekecek. Burada kendinizi önemsiz biri gibi görüp kendinizi geri çekmek yerine daha bireysel bir şekilde önünüze gelen projeleri değerlendirmeniz gerekir. Eski düzenden gelen alışık olduğunuz herkese yardım etmek duygusuyla Enerjinizi boşa harcayabilir ve kendinizi ispatlamak ihtiyacı içerisinde olmazsınız. Beşinci ev aynı zamanda çocuklarımız anlamına geldiği için çocuklarınızın yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak harcamalar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu süre içerisinde ne yaparsanız yapın mutlu olmayı öğrenmeli ve yaptığınız şeylerden keyif almayı bilmelisiniz. Yükselen kovalar için hane, rahatlık alanı, ev yaşamıyla, kendi kariyerleri ve statülleriyle ilgili çelişki yaşayacakları konular hayatlarına gelecektir. Bir şekilde rahatlık alanınızı inşa etmeniz gerekecektir. Nerede olursanız olun, kendi rahatlık alanınızda olduğunuz hissine geçmeniz gerekir. Burada içsel dünyanızda, kişisel alanınızda, duygularınızda ve duygusal ihtiyaçlarınızda yönelmeniz gerekir. Güney Ay Düğümü akrep 10. evde olduğu için profesyonel işler ve görevler sebebiyle aile ve ev yaşamından uzaklaşılabilir ve böylelikle kendi iç huzurunu ve duygusal güvenliğini oluşturmak yerine başkalarının saygısını kazanmak için kendinize odaklayabilirsiniz. Burada unutulmaması gereken şey öncelikli olarak mutluluğu ve duygusal güveninizi kendi yuvanızda aramaktır. Yükselen balıklar için ay düğümleri 9. ve 3. evlerinde yerleşiyor. Kuzey ay düğümü boğa ile 3. ev konularını daha hayatlarında ön plana almaları gerektiği için çeşitli konularla ilgili bilgi almak konuları ön plana çıkacaktır. Tabii ki güney ay düğümü akrep 9. evde olduğu için ön yargılı düşünceler ve inançlarıyla hareket ederek önlerine gelen eğitim ve iletişimle ilgili konularda problemler ve çatışmalar yaşayabilirler. Kendi iletişim yeteneklerini ortaya koyarken basit ve anlaşılır bir şekilde yakın çevresine aktarması gereken konular yaşayacaklardır. Kimi balıklar için bilgi birikimini, duygu ve düşüncelerini yazıya dökmek çok iyi gelecektir. Burada bırakılması gereken şey ön yargılar ve saplantılı düşüncelerdir. Ne olursa olsun önünüze gelen konularda inatçı bir tavır sergilememeniz gerekmektedir. Evet, ay düğümlerinin Boğa Akrepaksı'na geçmesiyle hayatınızda huzur ve mutluluğu keyifle yaşayacağınız bir sürecin başlamasını diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.